Selam Yengeç arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz sevgili Yengeçler inşallah iyisinizdir. Ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına efendim hoş geldiniz. Sizler için Kasım ayında benim sevgili Yengeç arkadaşlarımı neler bekliyor? Aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlık durumunuz, genel durumunuzla bakacağım. Bakın kahvem ve ardından tarotumu açacağım sizler için. Şöyle kasım ayı genel yorumu yapmak istiyorum. Sevgili Yengeç arkadaşlarım için şöyle basitten Sıvısını alıyorum ve yengeç arkadaşlarım için fena değil güzel güzel çok da kötü değil biraz şurada bir karmaşa var ama bakacağız ona sevgili yengeç arkadaşlarım Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir onlar evcildir onlar güzel kalpli insanlardır çok iyi anlaşırım onlarla çünkü ben de anaçım onlar anaç insanları severler değil mi yengeçler hadi bakalım Evet sevgili yengeç arkadaşlarım şöyle bir çevirelim önce şekilleri bir gözden geçirelim. Sevgili yengeç arkadaşlarım için hmm, direkt olarak gözüme ne çarptı biliyor musunuz? Sevgili yengeçler çift çift çıkmışsınız ve sizde küçük küçük de olsa çok 7 sayısı çıkmış. 7 sayısı falda şans demektir canlar küçük çıkmış ama canım şansın küçüğü büyüğü mü olur Allah aşkına? Bakın şurası dolu vaziyette. Küçük çaplı adaklarınız yerine gelmiştir. Dualarınız, dilekleriniz tutmuştur canlar. Küçük çaplı bir yerden elinize bir şeyler geçebilir. Hiç bilemeyiz değil mi? Yanında pek balık malık gibi bir şeyler çıkmamış ama hep küçük küçük 7 sayılarınız çıkmış. Çok güzel. Bu sanırım karşılıklı anlaşmalar var. Sanırım ya işle alakalı balık yok çünkü kalp çıkmamış ya da aşkla alakalı şeyler. Güzel olsun gelsin güzelliklerde ne şekilde gelirse gelsin sevgili yengeç arkadaşlarım güzel fena değil ama balıklarınız da var başka yerlerde var şanslarınız var sizin güzel bakın iki tane yurt dışı seyhatiniz çıkmış canlar yolu görüyor musunuz tertemiz biri işle alakalı resmen çıkmış diğeri ise aşkla alakalı ya evlilik ya tanışma ya sözlülük nişanlılık bununla alakalı İki tane uzun vadeli yolunuz var. İkisi de tertemiz. Özellikle işle alakalı olan da gittiğiniz yerde iki tane temiz güzel haber alacaksınız. Bu iki güzel temiz haber sizi dünya kadar mutlu edecek. Yurt dışı bağlantılı hareket edecek olan sevgili yengeç arkadaşlarım. Yurt dışına gidip gelecek olanlara söylüyorum bunları. Özellikle de kariyerle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü sizin iyi harfleriniz yukarıya yukarıya çıkmaya başlamış. Hadi bakalım. Her şeyin hayırlısı. Diğeri ise evlilik, aşkla alakalı. O da tertemiz çıkmış. O da çok temiz, güzel. Seyahatleriniz güzel. Yurt içi seyahatlerinizi görün. Kısa yoldan onlar da güzel. Tertemiz. Gidiyorsunuz, dönüyorsunuz. Tertemiz döneceksiniz. Ortak nokta anlaşmaları çok çıkmış sizde. Kafa kafaya vermişsiniz iş anlaşmaları, evlilik anlaşmaları, evlilik sözleşmeleri, sevgililik anlaşmaları anlaşmalarınız tertemiz çıkmış sevgili yengeç arkadaşlarım gelelim iş hayatınıza iş hayatınızda genel iş hayatınızda Kasım ayında 3 kişiden ikisi mükemmel bir tanesi sıkıntılı çıkmış burada canlar biraz da böyle ağlar vaziyette çıkmış yüzükte parmağımı sıkıyor sevgili arkadaşlarım evet biraz sıkmaya başladı bu nedir Allah aşkına falı bıraktım yüzükle oynuyorum sevgili Affınıza sığınıyorum. Çok özür diliyorum. Canlar biraz sıktı, rahatsız ediyor. Şimdi genel olarak iş hayatınıza bakıldığında tekrar baştan alıyorum. Üç kişiden ikisi mükemmel çıkmış. Güzel işler tıkırında gidiyor. Bir tanesi ağlar vaziyette. Sanırım kredi gibi şeyler çekti de işleri biraz kötüye gidiyor. Sabret güzel kardeşim. Seninki de güzel yere doğru gidecek. Bakın burada çok da kötü gürülen bir şey yok. Sadece biraz karmaşa var. O da ne karmaşası? Çoluk çocuk iş hayatımız aşk hayatımız hepsi bir arada özel yaşantımız biraz birbirine girmiş durumda canlar hala yüzlük rahatsız ediyor sevgili yengeç arkadaşlarım affınıza sığınıyorum diyeceksiniz ya çıkart at şunu ama o benim tarzım şu an burada evet <gülüyor> böylese de görülmedi tamam biraz boşlattım evet çok çok özür diliyorum sevgili yengeçlerim benim. Onlar beni bilirler değil mi? İlk izleyenler için söylemiyorum tabii ki. Şimdi güzel, temiz sıkıntılarınızın çoğu gitmiş sizin sevgili arkadaşlar. Barışlarınız var. Güzel. %50, %50 çıkmış sizin barışlarınız. %50 sizler barış istiyorsunuz. %50 karşı taraf barış istiyor. Gelelim zaten direkt olarak gözüme çarptı sevgili yengeç arkadaşlarım. Özellikle boşanma aşamasında olan yengeç arkadaşlarımı biraz böyle ağlar vaziyette, ikilemde görüyorum. Korkuları var, endişeleri var. Boşanma süreci olan yengeç kardeşlerim. Kaybetmek istemiyorsun eşinizi tabii ki çünkü daha boşanma gerçekleşmemiş. Kaybetmek istemiyorsun. Onunla tekrar barışıp Kendine çekmek istiyorsun, aranı düzeltmek istiyorsun da yalnız sizin bu eşiniz yani karşı partneriniz baya bir kararlı. Şöyle söyleyeyim sizin biraz çabalamanız sonucu hafif böyle bir değişim yaşayacak sizin bu eşiniz. Boşanma da süreciniz devam ediyor ya hani boşanma sürecinizde biraz böyle bir değişim yaşayacak. Hafiften size karşı sıcak bakıyorum derken bir süre sonra vazgeçecek, barışmayacak sizinle. Ayrılığa yönelecek onu da söyleyeyim üzüntü içinde olan boşanma aşamasında olan yengeçlerin bay ve bayanına söylüyorum boşanmak üzere olduğunuz eşleriniz için tamam biraz böyle size sıcak bakar gibi olacak bir süre sonra yok istemem değişsin gitsin diyecek söylemek durumundayım canlar tamam aşk hayatınıza gelince aşk hayatınız güzel çıkmış yalnız olan özellikle de yengeç arkadaşlarım yalnız yengeç arkadaşlarım güzeller sizler daha şanslı çıkmışsınız yolunuza gerçek aşk diyebileceğim sizin diğer yanınız diyebileceğim kişiler çıkacak dikkat edin yani %70'inizin yoluna hakikaten işte bu aradığım bu diyeceğiniz kişiler çıkacak onlara karşı da dikkatli olun gayet güzel iyiler yani sıkıntı etmeyin tamam sağlık durumunuz mükemmel çıkmış canlar sizin Hani hastanedekileri karıştırmayalım Onları saymayalım Normal benim gibi işinde gücünde evinde yerinde işinde olan Yengeç arkadaşlarımız için Genel olarak Başınız mı ağrıdı Kış mevsimine giriyoruz sevgili yengeç arkadaşlarım Grip mi oldunuz Hafif bir soğuk algınlığınız mı var Öksürüyor musunuz Yardımlar göreceksiniz Gerçekten destek alacaksınız Böyle hastalık falan da görmedim yani Vayet de iyi görünüyorsunuz Tamam Hadi bakalım enerjinizde biraz sizin böyle hafiften bir gel git olayları olacak ama burada ben size şunu öneriyorum sevgili yengeç arkadaşlarım tabii çalışmıyorsanız boşta olan arkadaşlarım için çalışanlar da pazar günleri yaparlar size ben yürüyüş öneriyorum yürüyüş yapın bol bol yürüyüş yapın bu yürüyüş size çok iyi gelecek enerjinize iyi gelecek o anlamda söylüyorum tamam mı? Hadi bakalım. Para durumlarınıza gelince aylık cüzdanlarınız için söylüyorum sevgili yengeç arkadaşlarım. Kasım ayı içerisinde lütfen biraz dikkatli olun. Cüzdanlar yanabilir. Bakın bu konuda da burada işaretler size uyarı veriyor. Tamam. Ölçüyü kaçırmıyorsunuz alışverişlerde. Belki borcunuz var. Vitrini bir ayakkabı bir gömlek gördünüz. Örneğin atıyorum. Almaya kalkmayın. Sizi daha kötüye çekecek bu. Benden size söylemesi biraz dikkatli hareket edin ki cüzdanınızın derecesi yıkıma uğramasın dikkatli dikkatli hareket edin canlar çok çok çok fırsatlar yakalayacaksınız Kasım ayı içerisinde ama aşk fırsatları ama yeni kişilerle tanışma fırsatları ama iş hayatıyla alakalı fırsatlar veya veya bir fırsatlar yakalayacaksınız bu fırsatlar sizi bir süre sonra hemen değil ama bir süre sonra şansa doğru getirecek Sevgili yengeç arkadaşlarım, güzel insanlar benim burada bir şey dikkatimi çekti. Genel olarak %70 yengeç arkadaşlarım siz niçin korku içindesiniz? Canlar birçoğunuz bay bayan biraz böyle ellerinizle yüzünüzü kapatmışsınız. Burada bu karmaşanın içerisinde resmen cinsiyetleriniz de çıkmış. Korku ne? Bazılarınız işini kaybetme korkusu eşini kaybetme korkusu sevgilisini kaybetme korkusu ben ne dedim az önce siz tamam ayrılmak istemiyorsunuz ama karşı taraf ayrılmaya kararlı biraz böyle bir döneklik yapar gibi olacak size karşı sıcak bakıyor gibi olacak ama bir süre sonra boşver değişsin gitsin gelsin yeni bir hayat bana diyecek yani ayrılmak isteyecek bir de böyle de bir şey var yani boşverin ya ne üzülüyorsunuz canlar değmez yani açıkçası değmez gelelim evlilerimize sevgili evliler evli çift yani boşanma üstüne olmayan arkadaşlar yengeç arkadaşlarım evinde yerinde eşiyle çoluğuyla çocuğuyla yaşayıp giden yengeç arkadaşlarım biraz sizlerde sıkıntı var kasımın başlarında evet sizin ailede sıkıntılar var hatta sorumluluklar da o kadar artmış ki çoluk çocuk eş derdi aman Allah'ım baysınız veya bayansınız ama merak etmeyin, nasıl anlatayım, şöyle söyleyeyim, Kasım'ın 3. haftasında karı koca anlaşacaksınız. Böyle ortak noktada, sen şunu yap, ben bunu yapayım, biz yükümüzü böyle hafifletelim diyerek birbirinize destek olacaksınız. Çok da güzel yardımlar göreceksiniz, güzel haberler alacaksınız. Evli çiftler, sıkıntı içinde, yükü ağır basmış artık, üst üste gelmiş olan, Sevgili yengeç arkadaşlarım sizlere söyleyeyim evli olan yengeçler sizlere söylüyorum tamam. Enerjinizde dediğim gibi böyle bir gel git durumları var sizlere mutlaka yürüyüşlere çıkmanız lazım. Onun dışında barışlarınız var sevgili arkadaşlar. %50 siz istiyorsunuz %50 karşı taraf istiyor. İsteyen de var istemeyen de var. Küçük küçük balıklarınız var tamam küçük çaplı da olsa kısmetler gelecek ama birçok sıkıntıları hakikaten aşmışsınız sadece korkuları atlatın korku yok tamam bakın ferahlık gelmiş zaten geliyor sevgili yengeçler lütfen sizler evcil insanlarsınız korku yok güzellikler gelecek hayatınıza hiç merak etmeyin canlar giden gider ona bir şey yapamayız kalan sağlar bizimdir diyoruz tamam korku yok ben sizde korku gördüm. hep kaybetme korkusu işini kaybetme korkusu eşini kaybetme korkusu sağlığını kaybetme korkusu. Korkmayın. Sağlık güzel çıktı sizde. Yani derin rahatsızlık yok. Anlatabiliyor muyum sevgili yengeç arkadaşlarım? Şöyle tabağınıza da bakalım. Kendime çevireyim. Çünkü neyse ben anlıyorum neyin ne olduğunu. Niye gösteriyorsun diyorlar. Boşver. Boş verin sevgili arkadaşlarım. Şöyle ben size bir göstereyim. Tamam, gerisi bende. Bakın burada da çıkmış aynı şekliyle sevgili yengeç arkadaşlarım korkmayın ya sizin ne korkunuz var Allah aşkına. Bu korkularda neyin nesi bakın bu korkulardan dolayı siz sıkıntıları atlatamıyorsunuz. Ferahlık gelmiyor görüyor musunuz ama korkmayan kendine karşı yanlış anlamayın özgüveni olan cesareti olan yengeçler yanlarda görün. Sıkıntıyı nasıl da atmışlar, nasıl da ferahlamışlar bu ara neyin nesi böyle harfleriniz ters dönmüş sıkıntılar geliyor geliyor da geliyor bazen sıkıntıyı kendimiz yaratıyoruz biliyor musunuz sevgili yengeç arkadaşlarım ne kadar pozitif olursak sıkıntılar sorunlar elbette bizler için ne olursa olsun bu günümüze şükür diyeceğiz biz bunu demiyorsak inanın evren aksini iddia ediyor canlar bunu yapmayalım öyle işimiz ters gitti yok işimiz ters gitti şunumuz ters gitti şükür bunun da beteri var diyeceğiz niçin diyeceğiz bunu evren daha kötü yapmaması için çünkü bizi sınıyor canlar bizi sınıyor bitti biz istemez miyiz dört dörtlük mutluluk olmayınca olmuyor çok güzel 3 yerden 3 4 5 5 yerden daha doğrusu şu ikisini görmemiştim canlar tertemiz 5 yerden haberler alacaksınız güzel temiz haberler alıyorsunuz güzel harika Biraz nefes darlığım var canlar. Şimdi sizin dev şeklinde i harfiniz bakın sıkıntının içinde yukarıdan aşağıya ters bir vaziyette. Ee, şimdi ben döneceğim 90 derece diyeceğim ki benim yengeç arkadaşım korkmasın da ne yapsın? Değil mi? E ee, Şengül korkma, korkma diyorsun da buyur işte. Korkmayalım da ne yapalım diyeceksiniz o da doğru şimdi bu i harfi sizin iş hayatınızla alakalı kariyerinizle alakalı canlar i harfinin yukarıdan aşağıya ters bir şekilde duruşu sizin kariyer hayatınızın iş hayatınızın allak pullak olduğunu biraz işlerinizin ters gittiğini gösteriyor ama karamsar olmuyoruz biraz da bizim kendi karamsarlığımız bu canlar bu bizim kendi karamsarlığımız hiç korkmayın daha sonra bakın düze çıkıyor o düze çıkacak hiçbir şey olduğu gibi kalmaz tamam rahat olun sıkıntı yok şöyle bir bakalım diğer şekillere doğru evet sevgili yengeç arkadaşlarım sizlerin planlı hareket edin canlar plansız hareket etmeyin güzel planlar yapın kötü planlar yapmayın Kasım ayı içerisinde karamsar olmayın şu karamsarlığı önce kendinizden bir atın Bayanlar olarak sevgili yengeç bayanları Kasım ayı içerisinde iki şey olacak sizde duygu durumu olarak söylüyorum bunu düşünce ve duygu durumu olarak sürekli bir ay Kasım ayı içerisinde bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz bu bir bir de bir hırs hali olacak sizde ispat kendinizi ispatlama bir şeyleri için ispat içine gireceksiniz ispatlayarak bir şeyleri değiştirme çabası içine gireceksiniz hani bu fincandan memnun değilsin, ispatlamaya çalışacaksın bunu değiştirmek için. Anlatabiliyor muyum? Sizde böyle bir duygu belirecek Kasım ayı içerisinde. Yengeç beyleri ise, yengeç beyleri ise çekici olacaklar. Aman da aman, Kasım ayı içerisinde onlar bir ay boyunca siz farklı bir hava çalarken onlar çok farklı bir hava çalacaklar. Böyle bir çekici hal olacak onlar Çekici, sürekli çekici. Anlatabiliyor muyum? Burada size evrende mesaj veriyor canlar. Planlı hareket edin, korku yok. Neymiş? Planlı hareket edin, korku yok. Sevgili yengeç arkadaşlarıma, zaten bazı arkadaşlarımızın az ama yüzde otuzu zirveyi yapmış. Çoğunluk yapamamış burada. Çünkü karamsar düşünceler var bazılarınızda. Bunu yapmıyorsunuz canlar. Adında S harfi, R harfi, Ş harfi olan arkadaşlarım. E ters dönmüş onu saymıyoruz. 2 ay içinde Ferah'a doğru sizler gideceksiniz. Kariyer hayatınızda olsun, aşk hayatınızda olsun. Güzel yere doğru gideceksiniz. 2 ayınız var bakın. Sevgili adında N harfi olan arkadaşım. Sen de merak etme aşk hayatında biraz ters düz olmuşsun ama en fazla 4 ay içinde... Aşk hayatın düzelecek. Tamam. Adında ne harfi olan sevgili yengeç arkadaşım. Kutlamalarınız çıkmış. Nişanlarınız çıkmış. Biraz da sabır veriyor size burası. Neymiş sizin sevgili arkadaşların mesajınız? Neymiş? Planlı hareket edersen korkuyu atlatırsın. Korku yok. Tamam. Çok korkular çıkmış sizde sevgili yengeç arkadaşlar sizler güzel yere doğru gideceksiniz adında ç harfi olanlar karamsar düşünmeyin sizde güzel yere doğru gideceksiniz lütfen bakın neyiniz kalmış ki hemen yan tarafta tertemiz yol var ama siz görmüyorsunuz Cık, olmaz öyle ters düşünmeyin karamsar düşünmeyin adında f harfi olan arkadaşım karamsar düşüne düşüne artık uç raddeye gelmiş aşağıya düştü düşecek karamsar düşünme yok ters düşünme yok kişiyi tanımadan hakkında kötü kararda vermeyin tamam mı? biraz onun da göstergesidir bu canlar bu harfler biraz da onun da göstergesidir yani yanlış yargı yanlış yargı benim harfimi ters düz yapıyor anlatabilir mi? tepe taklak yapıyor bu da nedir? şengül sizin hakkınızda kötü düşünüyor demektir bu onu gösteriyor harflerin tepe taklak oluşu Oysaki çıkışınız var bakın yan tarafta tertemiz yollarınız var Yanlış düşündüğümüz için, karamsar düşündüğümüz için, sağlıklı düşünemediğimiz için bunu ne yazık ki göremiyoruz canlar. Güzel, sabırla bir şeyler elinize geçecek sizin. Tamam, güzellikler gelecek size doğru. Güçlü adımlar atacaksınız canlar. Zaten fincan belli bakın. Tertemiz şeyler size doğru geliyor. Sadece korkuları lütfen atlatın. Korku yok. Tamam, sevgili narin yengeçler. Evet, Kasım ayı içerisinde şöyle bir bakalım. Bakın, iş hayatında güneş gibi parlayacaksınız canlar, yardımlar geliyor ya da ne olsun. Aşk hayatında bakın. Boşanmak üzere olan sevgili yengeç istemiyor, istemiyor. Boşver. İstemiyor. İstiyor gibi olacak ama istemeyecek benden söylemesi evet sevgili yengeç arkadaşım iş hayatı aşk hayatı efendim sağlık durumu sağlığınıza gelince bakın sağlığınızı nasıl da sıkı sıkı tutuyorsunuz değil mi gözlerden de rahatsızlık var evet bel rahatsızlığınız da var sevgili yengeç arkadaşım atlatacaksınız bakın burada risk alma durumlarınız var Hani biraz rahatsız olan arkadaşlarıma söylüyorum. Onun dışında genel olarak %80 civarı sağlığınız süper çıktı. Ben size söyleyeyim. Evde yaşlı annenizdir, yaşlı babanızdır, babaannenizdir. Burada gördüklerim. Tamam. Ameliyat olmak için risk alabilir bakın. Gözlerinden rahatsızdır. Bir katarak ameliyatı olmak isteyebilir. Risk alabilir. Gayet doğaldır. Doğaldır. Bitti. Sağlığımıza cimri olmayalım canlar. Siz sevgili yengeç arkadaşlarıma yürüyüşler öneriyorum. Sizlere yürüyüş çok iyi gelecek. Benden söylemesi sağlık, fena değil, güzel. Evet sevgili yengeç arkadaşım, burada kırık dökük vaziyettesin ama boş ver. Şimdi boşanan arkadaşım için söylüyorum. Karşı taraf istemiyor sizi, boş verin. Bu biraz sizde. Kalp kırgınlığı, hafiften bir gözyaşı, bir şok durumu yaratacaktır. Mutlaka yaratacak çünkü gördüm burada. Ama daha sonrasında siz de kurtuluş yaşayacaksınız canlar. Kurtuluşu yaşamakla da kalmayın. Bizim bu kartımız şunu da söyler. Gerçek aşkla tanışacaksın. Gerçeğin gelecek. Yapma bunu. Tamam gerçekler gelecek size. Kurtuluş yaşayacaksınız sevgili Narin yengeçlerim iş hayatınıza gelince. Bakın hem küs olduğunuz veya sizi sıkıntıya düşüren her kim var ise onlarla da ilişkilerinizi düzelteceksiniz. Artı yardımlar göreceksiniz sevgili Narin yengeçlerim. Evet yardımlar göreceksiniz. Çünkü zaten burada da gördüm iş hayatımız özellikle yurt dışı bağlantılı olan arkadaşlarım mükemmel çıkmışlar. Belki de onlar çıktı burada. Canlar mükemmel çıktınız Aşk hayatınız da güzel Tamam arada sorunlar var ama Onları saymıyoruz tamam mı canlar Dört dörtlük yaşantı yok Dört dörtlük yengeç de olmayacaktır Bakayım bunun için Meleğim ne diyor buyurun Nasıl da bir tesadüf Ne dedim ben size az önce Lütfen korkuları atın Güvendesin tamam Evren korumasındasın Narin yengeç güvendesin Korku yok sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz. Şimdi ve her zaman. Neden korkuyorsun? Korku yok. Bitti. Planlı hareket edeceksin. Korku duymayacaksın. Mesajınız budur. Kasım ayı içerisinde. Sevgili yengeç arkadaşlarım. Efendim Kasım ayı genel yorumunu tamamlamış bulunmaktayım. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Bay.